Aktifleştirmek için ikili tıklama. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz Elnur TTS. Bu arada yeni bir video ile birlikteyiz. Yine bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Sonunda Elnur TTS'ye eklenmesi planlanan Babek isimli Azerbaycan Türkçesindeki ses. Eklendi. Hemen başlatalım elin orta TTS'yi. Ben sesi daha önce kurup denedim ama şimdi yeniden e, video çekmek için sildim baştan kuracağım. Babek. Ba Babek. Babek. Bu ses listede yoktu normalde. Bugün dahil edilmiş. Bakalım nasıl konuşuyor. Ohut. Bu ses kuraştırılmayı. Sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Diğer sesler. Bu ses kurulu değil. Kur, Pardon. Bu ses kurulu değil. Kur düğmesine basın ve yeniden deneyin gibilerinden bir şey söylüyordu. Ama bu... Daha ayrıntılı bilgi veriyor. Bu ses kurulu değil. Sesi kurun ve yeniden deneyin diye daha ayrıntılı bilgi veriyor. Bu ses kuruşturulmayıp sesi kuruşturun ve yeniden yoklayın. Kuruşturun. Duyma. Aktivleştirmek için ikili tıklama. Şimdi yükleyelim. Okut. Oh. Bu ses kuruşturulmayıp sesi kuruşturun ve yeniden yoklayın. He. Bu ses kuruşturulmayıp Kuraştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın diyordu. Diğer Azerbaycan Türkçesindeki sesler bu daha detaylı bilgi veriyor ve bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştır düğmesine basın ve yeniden yoklayın diyor. Bu ses kuraştırılmayıp sesi kuraştırın ve yeniden yoklayın. Daha ayrıntılı bilgiler veriyor. Tabii. Ee, sesin Geliştirileceği Daha fazla e, Geliştirme Yapılacağı söylenmişti Daha doğrusu Elnur TTS'nin açıklama Bölümünde öyle yazıyordu Sesin e, Daha fazla geliştirileceği Hakkında bilgi veriyordu <Gülüyor> Kurulum esnasında sıkıntı olursa iptal edin kurulumu yeniden deneyin yeniden denediğimizde mutlaka yüklenecektir neden böyle oluyor bilmiyorum ama bazen böyle problem çıkarabiliyor ee, yüklenmesinin önünde hiçbir engel bulunmamasına rağmen bazen yüklenmeye biliyor bildirş aktifleştirmek için Inertitis, ohud, düğme. Aktivit, public. Ohud, düğme. Bu ses quraştırılmayıp sesi quraştırın ve yeniden yoklayın. Bildiriş gölgesi. Gifi, aktif, fiber, hikm, ztpx. Inertitis. Lahvedin. Neyse bir ohud, daha ithal edelim. Ohud, düğme. Tekrar yüklü düğmesine basalım. Neden böyle yaptı acaba? Heh. Silin, düğme. Bu məlumatı dinleyirsinizse, demek ses kurulu ve işleyir. Evet, şimdi yüklendi. Bu meoulmata dinleyirsinizse, demek ses kurulu ve işleyir. Daha çok seçim. Ayarlardan Babek sesine geçiş yapalım ve nasıl seslendirme yapıyor bakalım. Popak tencleresi. Aktivleştirmek. Ayarlar. Ee, yani... Mesela Banu sesi de. Normalde Microsoft Azure TTS'ye aitti. Buraya eklendiğinde Banu sesinin orijinal Microsoft Azure TTS ile hiçbir alakası kalmamıştı. Hiç benzemiyordu. E, Tabii benzemiyordu dememin sebebi hani kötü olduğu için değil. Daha güzel oldu. Bu da böyle de güzel ama bu benzemiş. Yani orijinal benzemiş. Microsoft Azure TTS'deki Babek sesine benzemiş bunun sesi. Pek bir fark oluşmamış. Azerbaycan. Ayarlar. Varsayılan ses: Bunlar. Ses seçimi. Seçmek için Babek. Hemen. Ayarlar. Aktifleştirmek için varsayılan ses: Babek. Aktifleştirmek için ikili tıklama. Dilimle entegre Otomatik dil geçidi kayıt yoxlanılıb. Ses ucalığı. Ses süreti. İstifadeçil üreti başlıyor. Elabeyedin. Silin. Aktiv 613-3 siyahıda. Elnurtitis. Aktiv versiye siyahıda. Türk Rus. İngiliz, Amir. Azerbaycan. Aktivleştirme 3'ün ikili tıkla. Şimdi önce Talkback'in menüsünü okutalım. Eser? Bakalım Talkback'in menüsünü nasıl seslendiriyor. Aktivleştirme için ikili tıklama. Evet. Talkback menüsünü okutalım, bakalım nasıl okuyor. Talkback menüsü. Aktivleş. Səhifədə navigasya. Navigasya. Baştan oxuyun. Növbəti elementdən itibaren oxuyun. Son söylənən ifadəni kopyalayın. Son söylənən ifadəni hərflər üzrə tələffüz edin. Son söylənən ifadəni təkrarlayın. Danışıq dili. Ekranda axtarış. Ekranı gizlədin. Talkback ayarları. Mətindən nitki ayarları. Sistem əməliyyatları. Şəkli təsvir edin. Ləğv edin düymə... Onu, xüsusi, Şimdi de Talkback'in talkback talkback açıklamasını okutalım. Talkback aktif olduqda sessleri temin edilir ve belirlikle ekrana bakmadan cihazınızdan istifadə edebilirsiniz. Talkback ekranı görmekte çetinlik çekilen zaman veya çetinlik çeken şahsler için nezarda tutulur. Talkback'dan istifadə kaydası. Elementler arasında hareket etmek için sağa veya sola sürüştürün. Elementi aktiv etmek için iki defa toxunun. Sürüşdürmek için iki parmağla çekin. Talkback'ı deaktiv etmek kaydası. Ses düymeleri. Her iki ses düymesini bir neçə saniye basıp sağlayın. Ayarlar. Talkback'dan istifadə edin düymesinə toxunun. Kontur görəcəksiniz. Düymaya iki dəfə toxunun. Testik mesajında dayandırın seçiminə toxunun. Sonra dayandırın seçiminə iki dəfə toxunun. 4-4 siyahıda 4 element. Parametler 3-4. 4, 4 element'dan bir ədəd Şimdi ses kalitesinin arasındaki farklara bakalım. Şu anki orta kalite. Yüksek kaliteye geçelim. Evet. Ses biraz daha parlaklaştı. NİT KEYİFİYETİ NİT KEYİFİYETİ SİYAHIDAN KENAR NİT KEYİFİYETİ SİYAHIDAN KENAR NİT KEYİFİYETİ ORTA KEYİFİYET YÜKSEK keyfiyet YOK MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK KEYİFİYET SEÇMEK İÇİN İK DİLLER BAŞLI AZERBAYCAN Aktiv Böylece ses en yüksek kaliteye getirdiğimizde parlaklaşabildiği kadar parlaklaştı TÜRK konfigürasyon versiyonu 6.13.13 Metnden nitka. Aktiv. Dil sistem dilinden istifade et. Dil. Azərbaycan. Azərbaycan. Türk. Türkiye. Lelvedin düymü. 3 elementden. Nitk dərəcəsi. Hasta. Celd. 4. Slider. 15%. Ucalıq aşağı. Yüksək. 5. 6. Ucalıq. Slider. 20%. Səslendir düymü. Bu bir nitk sintez nümunasidir. Bu bir nitk sintez nümunasidir. Sıfırla düymü. Aktiv. Üstünlük verilən mühavrik elnurtiteys. Parametler. Aktivləşdirmek için ikili tıplama. Ona uyana. Mönchunit bağlıdır. Bir elementden iki adı gösterilir. Apoferir. Aktivləşdirmek için ikili tıklama. İkili tıklama ve davamlı basın. Emeliyatlar elçatandır. Baxmak için parmağınızla aşağıya sonra sağa sürüşdürün istifadə edin. Apoferir. Apoferir. için ikili tıklama stop, Ak stop. aktifleştirmek için ikili tıklama bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim Hoşça ve sevgiyle kalın Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle Bu arada ben bu e, geliştirmenin olmasına çok sevindim